Bunlar daha önce erittiklerimin en son kalan tortuları. Biraz daha eritiyorum balmumunu. Bunlar ilk eritme aşaması. Evet. Tortular yani en son kalan tortular bu erittik, eridikten sonra iki kez daha eriyecek tam olarak almamı elde edebilmek için evet erittiğimiz bunları süzüyoruz Bunlar mumların posaları Right, I okay. Okay. So, just, I'll do it, sir. I'll do it, it. Tel Teller çöpe Evet yeniden ısıtıyoruz Mumi eritme kazanından sonra kalan posalarını bu şekilde ikinci kez erittik. Ee, bu aşama ise üçüncü kez, üçüncü eritme, en saf haline çevirme işlemi. Rahat Üçüncü kaynatmayı yaptıktan sonra bu hale geldikten sonra temel petek yapılabilir saflıkta ee, safla yaklaşık olarak hemen hemen geliyor Bu kaynatacak olduğumuz bunlar çıkan, posalar. çıkan posaları İkinci kaynatmayı e, bununla yapacağız devam edeceğiz Üçüncü aşama bittikten sonra buna devam edeceğiz ve üçüncü kez e, işledikten sonra <gülüyor> Balmumu bu haline alıyor arka tarafta kalan yine poz, posalı kısmı kazıyoruz